mümkün olabilir. Bir diğer soru, mevsimler hatıralarının olduğu mekanlar hastalığı nüksettirir mi? Çok ince, duygusal bir soru. E, i̇ki kısmı var. Bir, mevsimler e, depresyon için mevsimler önemlidir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında depresyonlar, e, yeryüzüne düşen ışık miktarının, kuzey yarım kürede yaşayan bizler için e, yeryüzüne düşen ışık miktarının azaldığı ve depresyona yatkınlığımızın arttığı zamanlardır. Çoğu kişi e, depresyona yatkın olanlar kış mevsimini, sonbaharı vesaire çok sevmezler. Bu yüzden veya kapalı havaları sevmezler çünkü ışık miktarı azalınca e, beyindeki serotonin işi de bundan olumsuz yönde etkiliyor, etkileniyor ve serotonin de ciddi anlamda bir antidepresandır, antidepresan etkine sahip bir kimyasaldır. Işıkla serotonin üretimi arasında bir ilişki var. Ee, yüksek ışık miktarı serotonin kimyasalının daha rahat üretilmesini sağlıyor. Hatta bu nedenle e, ışık tedavileri var, ışık terapisi var. Özellikle kuzey memleketlerinde İsveç, e, Danimarka, Norveç vesaire gibi daha az e, ışığa maruz kalan memleketlerde e, light terapi, ışık terapisi denilen tedavisi denilen tedavi e, depresyonda kullanılıyor. Özellikle ışık tedavisi mevsimsel depresyonlarda öneme sahip. İlginç bir biçimde ben uzun yıllar Gaziantep'te görev yaptım. Şimdi Adana'dayım. Gaziantep belki de Türkiye'nin en fazla ışık alan şehirlerinden birisidir. E, fakat orada bile gün ışığı depresyonuyla karşılaştım ve yurt dışından özellikle light terapi cihazları, ışık tedavisi cihazları getirterek o hastalarda uyguladık ve gayet olumlu neticeler aldık. Dolayısıyla mevsimler hastalıkları, hastalıkların nüksetmesine neden olabilir psikiyatrik hastalıklar açısından. Yine bahar ve yaz ayları da e, hipomani ya da mani dediğimiz aşırı coşkunlukların e, nüksettiği zamanlardır. Hatta bununla ilgili de halk arasında espri de vardır. İşte patlıcan mevsimi geldi böyle oldu diye manik depresif hastaların özellikle manik ataklar geçirmesine e, bu şekilde... Bir şeyle, ne diyelim, deyimle karşılık bulurlar. Ee, diğer sorunun ikinci kısmı, hatıraların olduğu mekanlar hastalığı tetikler mi? Ee, bunlar tabii çok ağır, travmatik yaşantılarsa, şüphesiz o günün üzüntülü, kederli, travmatik yaşantılarını hatırlayabiliriz, üzülebiliriz. Hastalığı tetikleyebilir mi? Bundan emin değilim. Ama bizi üzece, tedirgin edeceğini söyleyebilirim. Ee, olumsuz hatıralar için tabi bunu söylüyorum. Olumlu hatıralar ise çoğu zaman bizi güvende hissettirir. Ee, yani söz gelimi ben Adana'ya geldim ve bu şu anda içinde hizmet verdiğim muayenehaneyi çocukluğumun geçtiği mahallede, döşeme mahallesinde açtım. Mesela benim için çocukluğum, güven veren, e, güzelliklerin geçtiği bir zaman dilimiydi. Ee, bunu özellikle arzu ettim mesela bu mahallede. E, bu binada kendimi çok daha rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla yaşadığımız hatıralara göre onların bizde yaptığı çağrışımlar ruh halimizi etkileyebilir. Şüphesiz çok kötü hatıraların yaşandığı bir mekansa e, olumsuz duygulara yaşan, e, neden olabilir. Yeniden o duyguların yaşanmasına neden olabilir. Ama hastalığı tekrar ettirecek kadar sonuçlar doğurur mu? Bundan emin değilim.